Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün yine gündemimizi yorumladığımız videomuzda karşınızdayız. Yanımda yine Bahar var. Evet Bahar. Peki bu hafta bizler için yeni haberim var mı? Var. Gerçekten mi? Asgari ücret belli ha, oldu. Doğru. Onun dışında var mı? Asker ücret belli oldu ama biz 6 bin olur falan diyorduk. Evet. Ne oldu? Ne oldu? 5 bin... 500. 5 500 oldu. Evet. Ne kadar zam geldi? 750 TL. Yeter mi? Yetmez. Bir şey diyeceğim. Bu kahve muhabbeti oluyor aslında. Hani işte 6500 olsa da yetmez. Yok işte asgari ücrete zam gelince her şeye aynı oranda zam geliyor. Hani bu biraz kahve muhabbeti olacak ama öyle. Çünkü... Kanki kahve ülkenin gündemini belirleyen. Evet. Kültürümüzün içinden. Asgari ücretin açıklanacağı gün ben Starbucks'a gittim. Hı -hı. Starbucks'ta 27 lira olan sandviç olmuş 33 ne bileyim amerikana 18'de olmuş 25-23 bir şey böyle yani hmm. her şey aynı oranda gerçekten zam geliyor o yüzden ne değişti? Ne değişti? Hiçbir ya şey değişmedi. Ya iki Ikea'da yemek yerdim bak iki normalde ucuz olmasıyla biliniyor. Evet. At eti diyorduk hatta gerçi bunu Kanka. söylersek belki daha ayda At eti ne alaka şimdi? Ya öyle bir söylenti At var. At eti de yedim ben bu arada Japonya'da. Güzel miydi? <gülüyor> Hangi tam bir et yani böyle Güzel, yoğun çok yoğun sert aşırı et tadı ben çok sevmedim bana göre değil, hmm. değil mi? Ya ateti muhabbet de şey yani çok ucuz bir et olduğunda kuş öyle derler ya. Mi? Ha, kuş eti şey mart eti o da olabilir. Aynı, Yoksa ateti kaliteliymiş yani aslında. Ateti at bizim dana etinden pahalı. Ateti. <gülüyor> at eti. Neyse. <gülüyor> Neyse ben Ikea'da yemek yedim, böyle karidesli salata alıyordum, işte sarımsakta ekmek alıyordum falan, böyle kendime yaptığım bir menü vardı, o menü fix böyle maksimum 50 TL tutuyordu. <Gülüyor> Geçenlerde sadece salata ve ekmek aldım, yanına aldığım şeyleri almadım ve 57 lira tuttu. Oo. Yani demek ki... Ikea'da... Hiçbir oldu. şey değişmedi. Demek ki asgari hiçbir şey değiştirmedi. Ama zaten işte onun da mantığı şey değil mi, enflasyona paralel bir şekilde arttırmak, evet. yani her şey arttığı için... Asgari ücret artıyor. Asgari ücret artıyor, her şey artıyor. Yakında asgari ücret 10.000 olur ama bir salata 200 TL olur. Ne Fiyatlar diyeyim? endeksine göre işte. Ama Çok yine de hiç olmamasından iyidir. Hani Cemil. Keşke hiç olmasa bence. Keşke, şey keşke. Yani. ama sonuçta hiç olmadığında fiyatların düşmeyeceğini biliyoruz. Evet. O yüzden Ama artmıyor da diyeceğim yok ya. Yok be, artıyor, ama artıyor. Asgari ücret artınca da daha da bir anormal artıyor. Yok yok. Yani son asgari ücret zamından sonra bu zamana kadar bayağı bir zam geldi her şeye. Büyük bir oranda zam geldi. En azından hiç artmamasına yine birazcık küçük bir zamcık olması. <gülüyor> o Levent Kırcı'ya selamlar. Evet başka ne var gündemimizde? Daha iyi hiçbir haber yok. O zaman bir sonraki videomuzu... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey oldu. Geçenlerde BDDK yeni bir bildirge yayınladı. Dolar hmm. düştü tekrar falan. Hmm. 17'lerden 16 13 lere kadar falan düştü galiba. Hmm. Böyle bir ne oluyor falan olduk. Şu an gene 16.95. Kısa süreli bir şey o. Hepsi kısa süreli çözüm oluyor. Böyle quick fix yani. Kalıcı bir çözüm yok. Her yani hafta biz bugünü kurtaralım. <gülüyor> evet ya hep böyle günlük bir yaşama hali değil hmm. mi? Günlük bir survivor hali. Hmm. Gerçekten öyle yani. Evet, Xiaomi 12S serisi tanıtıldı bildiğiniz üzere içinde. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani kamera performansı çok iyi yeni Hı -hı. seride, özellikle 12S Ultra'nın. Um, yani profesyonel makinaya arada... gerek kalmayacak seviyede Hı -hı. iyi. Lafını bölüyorum, 12 Ultra olarak bekleniyordu. S serisinde tanıtılması da garip geldi bana. Çünkü işte Mi 11 Ultra olarak gelmişti serinin önceki modeli. Buna S serisi adı altına tanıtılması da kullanıcıları bayağı şaşırttı. İşte Xiaomi ne yapardı? Amiral gemi serisi olarak Xiaomi 11'i piyasaya sürerdi. O seriyle beraber 3 model işte. 3 model sunuyordu Niye genellikle. 3 model sundu zaten? Ama hayır işte bu Xiaomi 12 serisinde oluyordu. Diyelim ki bir sene önceki modeller için değerlendirelim. Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra geliyordu. Sonra işte Light modelleri falan ekleniyordu. Şimdi Xiaomi 12S'in altında tanıtıldı. Genellikle S modelleri biraz daha güçsüz oluyordu ama şu anda S'te amiral gemisi modeli geliyor ve piyasanın lideri olarak geleceğini biraz da inanıyoruz. Çünkü Kamera tarafında Leica ile anlaştı. Bildiğin gibi daha önce de Huawei ile çalışıyordu Hı -hı. Leica ve işte DXOMAR gibi sitelerde bakıyoruz hep birinci sırada Leica lensli telefonlar zirvedeydi. Şimdi Huawei ile olan anlaşma bitti ve Xiaomi'nin yeni modellerinde özellikle Amiral Gemis tarafında sunulan modellerinde geliyor. Bu yüzden ben 12S Hani kamerada zirvede olacağını düşünüyorum. Evet zaten sloganı da o yani benzersiz kamera performansı. Hı -hı. Gerçekten öyle görünüyor. tasarım Kaç da güzel. Kaç para olur sence? Kaç para olur? Şimdi 12 ile 12 Pro 21.000-25.000'e bin, gelmişti değil mi? Evet, evet. Kafadan bir 30.000'i var bence. iPhone 13 gibi diyorsun. Evet, evet zaten. Ben iPhone 14'ü merakla bekliyorum. Eylül'de tanıtılacak hmm, biliyorsun. Ama evet. acaba fiyatı ne olacak? Bir de delikli ekran tasarım beni çok heyecanlandırıyor. Ya 13'te de hani herkes büyük bir beklentiye girdi Hı -hı. ama 12'den pek bir farkı yoktu işte. Hatta Goy da yapıldı Hı -hı. ya, kamerayı biraz oynattılar, tamam, müste sonlar falan. Yani o yüzden 14'ü bir merakla bekliyorum ama alabilecek miyiz bilmiyorum. Yok alamayız. Ona hiç şüper <gülüyor> olmasın. Kredi şey, çekip alırız. Evet kredi çekip alalım. kredi ödeyene kadar tekrardan dolar yükselir. O sonra satarız ikinci ele. Kâr evet. ederiz. Sonra iPhone 15 alırız. Çok iyi. Ekonomi. Bu bence parayı yönetme, finansla alakalı. Bak bence ülkemizdeki sorunlardan birisi ne biliyor musun? Bize ilkokulda ya da ortaokulda ya da lisede ne zaman olursa olsun bize finans dersi vermiyorlar. Yani para nasıl evet. yönetilir? Parayla ne yapabilirsin? Kripto dersi olabilir artık. Hı -hı. Yani biz hani tamam coğrafya, tarih bunları öğrenelim. Bunlar Hı -hı. hani entelektüel bir insan olmak için gerekli bilgiler ama parayı nasıl yöneteceksin? Parayla ne yapacaksın? Hı -hı. Para nasıl kazanılır ve kazandığın parayla ne yaparsın? Bunun dersi niye yok? Yani Hı -hı. bu yüzden çoğu mesela Z kuşağı insanlar bile parasıyla ne yapacağını bilmiyor. Hani günümüzde, Bir afallıyor böyle değil mi? Evet günümüzde böyle her şey çok mümkün, her şey Hı -hı. çok açık, internet elinin altında her şey mümkün ama her şey çok kafa karıştırıcı. Çok hmm. fazla seçenek olması paradoks yaratıyor. Hmm. Mesela benim e, iktisat hocam vardı üniversitede, Ufuk hocam. Kendisi de anlatırdı. Almanya'da e, belirli bir yaşa kadar çocuklara daha ilk öğretimden bahsediyorum arkadaşlar. Hani 7-8 yaşlarından itibaren gibi düşünün. Genel olarak anlatılan şeyler şu, işte ailenize nasıl daha az yük olursunuz? Ya da şu kadar paranız olduğunda bunu nasıl idare edebilirsiniz? Ailenize nasıl daha az yük, Gerçekten, yük olursunuz, çok Evet mi? evet, ilk bunu söylüyordu. Aslında Almanya'nın çok büyük bir derdinin olduğunu düşünmüyorum ama Çocuk yaştan bunları öğretmesi, kısıtlı parayı idare etme konusunda yani iktisat konusunda bir şeyler sunmaya çalışması, küçük yaştan bunu yapması bence çok iyi. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir şey olsa. Ya bizde durum şöyle yani kaç yaşına gelirsen gel ailen senden elini asla çekmiyor. Evet. Sürekli ya yemek yollar ya para yollar bir şekilde destek olur. Halbuki yani 18 yaşından itibaren kendi ayaklarının üzerinde dur demeye başlıyorlar. Ama kadar. şimdi duygusal Ama şöyle, duygusal Ama duygusaldan bakman. öte. Ekonomik olarak da problem. Orada evet. yani 18 yaşında birisi ya da 20 yaşında bir yere girip part-time çalışıp belki kirasını ödeyebilir tamam mı? Hı hı. Hani benim tanıdığım bir Japon arkadaşım vardı part-time çalışıyordu ve ucu ucuna hı hı. yaşayabiliyordu yani. Çok iyi. Ama burada imkanı yok. O yüzden yine ekonomiye geliyor, yine ekonomiye geliyor. Çünkü olmuyor. Ya bir de kültürümüzde dediğim gibi duygusallık da var. Evet. Aile bağları inanılmaz. Yani bu bence biraz zararlı da. Hı hı. Aşırı sıkı yani. Salın hani hiçbir şekilde yok. Hı -hı. bırakmak çocuğu. Bu çocuğun gelişimine de yararlı değil bence. Hani birey olarak ayaklarının üzerinde duramıyorsun uzun süre boyunca. Hı -hı. Peki, senin e, çocuğun olduğunda ve 18 yaşına bastığında Yallah köyüne diyecek misin böyle? Artık kendi ayaklarının üzerinde dur falan. Kanka çocuğumun olması ihtimali çok düşük. Yani ama olursa <gülüyor> bırakmam. Ben de bırakmam. Biz duygusal, <gülüyor> biz Türk'üz, biz duygusalız. Al maaşımın yarısını, emekli ya maaşımı şey, da al, evimi de al. Hani multimilyoner olsam dahi yani şey hani ona yardırmam böyle, kendisi yapsın bir şeyler. Ama şey milyoner olunca bir de meşhur var ya, adam milyoner çocuğuna hiçbir şey bırakmıyor. Ben çalıştım kazandım buralara kadar geldim. O acımasızlık canım, o bence... O, yani onların arasında kim kambağı yok bence ya da adam Türk değil, Türk olsaydı verirdi. Şeyde bence o var, ee, erkek, yani baba e, oğluyla kendini yarış halinde hissediyor gibi. Anlıyor hmm. musun? O yüzden bırakmak istemiyor. Çok büyük bir para yani, bu kadar büyük bir paradan... Birazcık koklat en azından ya. Bu... Ya düşünsene. Babam multimilyoner sen Starbucks'a barista oluyorsun mesela ya da oraya da girememişsin. İşte sokakta dileniyorsun mesela. şu an. Bence o adam, o adamın çocuğu sokakta dilense vermez. <gülüyor> Gündem konuşuyor. <gülüyor> o adam gündemimize düş. Japon adam iş dilende. adamı Sakura beni bul. <gülüyor> Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Gömleğin de bugün çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Satayım sana. <gülüyor> Yani haftalık gündem... Böyle başladım Yalnız. <gülüyor> haftalık, haftalık gündem taş gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir sıksam var ya bir trapez var mahvolursun. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki haftalarda yine aynı kadroyla gündemimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Olur ya her şey, her şey olacağına varır. Kendinize iyi. Her şey düzelir. Yapın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. kalın